Merhaba değerli arkadaşlar ben Ali Öğretmen Hepiniz kanalıma hoşgeldiniz 10. sınıf tekrar testleri 2. kitaptayız 11 ve 20. soruları bugün çözeceğiz Umarım faydalı bir video olur Hepimize kolay gelsin evet, 11. soruyla başlıyoruz Suda çözündüğünde diyor %100 iyonlaşan asit ve bazlara kuvvetli %100 iyonlaşamayan asit ve bazlara zayıf asit ya da zayıf baz denir Bir miktar saf suya hidrofü florik asit ya da hidrojen florür eklendiğinde aşağıdaki bir çözelti oluşuyormuş. Biliyorsunuz hidrojen florür bir asittir arkadaşlar. Saf suya eklendiği zaman ortamda hidronyum iyonu oluşuyormuş. Bakın ortamda h çoğu bu eşittir hidrojen iyonu demektir ve flor iyonu oluşuyormuş arkadaşlar. Flor eksi iyonu oluşuyormuş ve bir miktarda hidrojen florür molekülü oluşuyor. Moleküler çözünüyormuş molekül evet 3 oluşuyormuş buna göre diyor çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir diyor ulaşılabilenlere bakacağız çözeltiye mavi turun sol kağıdı batırıldığında turun sol kağıdının rengi kırmızı olur şimdi arkadaşlar bakın ne demiştik asitler kızartır bazılar mor artır değil mi yani mavi turun sol kağıdını asitler kırmızıya çevirirken bazılar ise maviye çevirir Ortamda hidrojen iyonu olduğu için yani hidronyum iyonu olduğu için tabii ki de mavi turnusol kağıt ne olacaktır? Kırmızı olacaktır. Kırmızı rengi olur doğrudur. İkincisi hidrojen flörü %100 iyonlaşmadığından zayıf asittir. Bakın bir miktar iyonlaşmış. Hidrojen iyonu ve flor iyonuna dönüşmüş ama bir miktarda molekül olarak çözülmüş arkadaşlar. Zayıf asittir. iki de doğrudur. Hidrojen su suda çok az oranda çözülmüştür. Arkadaşlar bakın dikkat edin normalde sizi burada şaşırtmaya çalışmış soru hepsi çözülmüş bir miktarı moleküler olarak çözülmüş bir miktar da iyon iyonlaşarak çözülmüştür yani hani şöyle demiş olsa hidrojen flüorür suda çok az oranda iyonlaşmıştır dese doğrudur ama çözülmek farklı bir şeydir iyonlaşmak farklı bir şeydir hidrojen flüorür tamamı çözülmüştür arkadaşlar bir miktar moleküler olarak çözülmüştür bir miktar ise İyonlaşarak çözülmüştür diyoruz. O halde bu yanlıştır. Do, hangilerine ulaşabiliriz? 1 ve 2 B şıkkına işaretliyoruz. Kıymetli arkadaşlar. Geçiyoruz 12. sorumuza. 12. soruda hidroklorik çözeltisine şekildeki gibi amonyak gazı gönderiliyor diyor. Hidroklorik asit çözeltisi sulu çözeltidir arkadaşlar. Ortamda hidrojen ve klor iyonları vardır. Su da vardır arkadaşlar. Sulu çözelti olduğu için hidrojen ve klor iyonları var. Amonyak gazı şuradan ne yapıyor? Ee, bu çözeltinin içerisine e, gönderiliyor arkadaşlar. Buna göre diyor ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Kapta nötralleşme tepkimesi gerçekleşir. Şimdi normalde eğer buradaki hidroklorik asit çözelti halinde değil de saf olarak olmuş olsaydı bu tepkimenin adı asit bas tepkimesi olacaktı. Nötralleşme tepkimesi olmayacaktı. Ancak ortamda hidroksit ve hidrojen iyonları olduğu için yani su olduğu için arkadaşlar e, bakın şunun ikisinin toplamı sudur arkadaşlar su oluştuğu için buradaki tepkime e, nötralleşme tepkimesi ola gerçekleşir. Yani bu e, tepkime esnasında nötralleşme tepkimesi vardır bir doğrudur. Başlangıçta çözeltinin pH değeri artar. Şimdi arkadaşlar başlangıçta çözeltimiz neydi? Asitti. Şimdi asitler şöyle bir pH cetveli çizelim. Şimdi şöyle asitler, şurası asit değil mi? Asit, şurası da bazdır değil mi? Baz. Yani 0 ile 7 arasında pH asittir. 7 ile 14 arasında da bazdır. Şimdi başlangıçta şuradaysa bu amonyak gazı e, etkileşime girdiği zaman pH değeri ne yapacaktır? tarafa doğru büyüyecektir. Yani pH değeri artacaktır. İki de doğrudur. Oluşan çözeltte iyon bulunmaz. Arkadaşlar bakın şimdi tepkimeyi yazalım. Amonyak artı hidroklorik asit eşittir. Amonyum klorür. Şimdi amonyum klorür nedir arkadaşlar? Tuzdur. O halde ortamda sulu çözelti olduğu için amonyum ve iyonları olacaktır. Yani bu yanlıştır. Hangileri doğrudur? Yine B şıkkı diyoruz. 1 ve 2 doğrudur. 3 yanlıştır diyeceğiz. 13. soruda, evet birer mol demiş. Sülfrik asitle sodyum hidroksit kuvvetli, asit, kuvvetli baz içeren çözeltiler eşit hacimlerde karıştırılıyor. Arkadaşlar birer mol diyor. Bakın bunun tesir değerliği 2 iken bunun tesir değerliği 1'dir. Eğer birer mol diyorsa arkadaşlar bundan ee, ne olacaktır? E, ortamda bir madde sınırlayıcı olacaktır. Bir maddeden de artan olacaktır. Çünkü normal tepkimeyi yazalım şuraya. Hemen yazalım arkadaşlar. sülfürik asit sülfürik asit artı sodyum hidroksit kostik eşittir. E, ne olur? Sodyum sülfat tuzu artı su oluşur değil mi? H2O. Şimdi tepkimeyi denkleştirecek olursak önce metaller iki tane var sodyum. Burada bir tane. Şunun başına kat sayısı e, ne olacaktır? 2 olacaktır. Değil mi? Şurası 2 olacaktır. Evet. Sonra hidrojenlere bakalım. Kükürtler eşit. Tamam. Hidrojen 2 burada. 2 de burada arkadaşlar. 4 burada 2. Şuraya da 2 koyacağız. Şimdi bakın tepkime denkleşti. Şimdi e, normal oranı yazacak olursak oran 1 mole karşılık 2 mol. Sodyum hidroksit 1 mol, sodyum sülfat ve 2 mol de su oluşur değil mi? Normal oran. Ama şimdi biz sorunun bizden istediği ne? Başlangıçta birer mol diyor. 1 mol elimizde bundan var, 1 mol de bundan var. Tamam mı? Evet. Şimdi buna göre Bakalım. İfadelerinden hangisi doğrudur? Sodyum, sülfat, tuzu içerir. Tabii ki arkadaşlar sodyum, sülfat, tuzu muhakkak oluşacaktır. Bir doğrudur. Birin olmadığı şık, değişikliği gitti. Mavi turun sol kağıdının rengi, rengini değiştirmez. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bir mol sülfürik asite karşılık 2 mol sodyum hidroksit kullanıyorsa arkadaşlar elimizde ikisinden de 2 iki mol birer mol olduğuna göre arkadaşlar fazla kullanılan bitecektir. Az kullanılan artacaktır. Yani e, iki mole karşılık bir mol ise bir mole karşılık sıfır onda beş mol. Yani kullanılan değişim diyelim buraya. Şu bir molün tamamı kullanılacaktır arkadaşlar. Bundan ise yarım mol kullanılacaktır. Sonuca bakalım. Arkadaşlar ne olacak? Sıfır nokta beş mol sülfürik asit artacaktır. Artar. Bu tamamın bitecektir sınırlayıcı bileşen sınırlayıcı sınırlayıcı şimdi 1 mole karşılık 1 mol oluşuyorsa 0,5 mole karşılık 0,5 mol sodyum sülfat tuzu 1 mol de su oluşacaktır arkadaşlar. Şimdi ortamda sülfürik asit var mı? Var. Hala yarım mol sülfürik asit arttı. O halde mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir, değil mi? Değiştirmez diyor. İkinci yargımız yanlıştır. Elektriği iletir. Arkadaşlar tuz olan bir yerde sodyum artı sülfat eksi iyonları vardır. Elektriği tabii ki de iletir. O halde hangileri doğrudur diyor. 1 ve 3 c şıkkı doğrudur diyoruz. 14. sorumuza gidiyoruz. Evet 14. sorumuzda x, y, z için pH değerleri aynı koşullarda y büyüktür, z, z büyüktür, x şeklinde sıralanmaktadır. Evet büyükten küçüğe doğru sıralayalım ya da küçükten büyüğe doğru fark etmez. x, y, x, z ve y. Arkadaşlar küçükten büyüğe doğru sıralalım. Şimdi eşit modellerde x ve y içeren çözeltler karıştırıldığında tam nötralleşme gerçekleşmektedir. Demek ki tesir değerlikleri eşit. O halde arkadaşlar pH değeri en küçük olan X değil midir? X, Y'de en büyük olan değil midir? Evet o zaman arkadaşlar burada asit ve baz olması gerekiyor. Yani X'in asit olması lazım. Y'nin de baz olması lazım değil mi? Evet. Şimdi bakalım X'in asit olduğu şıklar. A, B, C, D, E şıkı gitti. Y'nin baz olduğu şıklara bakalım. A'da tuz var gitti. Şurası, Evet. B'de baz var. C'de baz var. D'de baz var. Doğru. Şimdi Z'ye bakalım arkadaşlar. Z'nin e, Y'den daha zayıf bir baz ya da tuz olma ihtimali var. Ya da çok zayıf bir asit olma ihtimali var. Şimdi bakalım. B'deki baz sodyum hidroksit. Bakın Y amonyaktan daha kuvvetlidir. Yani pH değeri normalde daha büyük olması lazım. O halde B şıkkı da gider. Potasyum sülfat bir tuzdur arkadaşlar. Evet bu olabilir. Bakın üçünü de e, sağlıyor gibi. Ancak burada dikkat etmemiz gereken şey neydi? İkinci şık eşit mollerde x-y içeren çözeltiler karıştırıldığında tam nötralleşme gerçekleşiyor. Şimdi buradaki asitle bazın tesir değerliğine baktığımız zaman hidrojen iki tane. Bunun tesir değerliği iki. Bunun tesir değerliği ise hidroksit birdir değil mi? O halde eşit mollerde alındığı zaman arkadaşlar birinden artar biri tamamen biter. Sınırlayıcı bileşen olur. Çünkü 1 e, mol sülfürik aside karşılık 2 mol potasyum hidroksit tepkimeye girmesi lazım. 1 mol potasyum sülfat oluşması lazım. O halde C de gitti. Yani normalde e, asit bas sıralamamızı, sıralamamıza uyuyor ama bu. E, şu ikinci yargımıza eşit modüllerdeki X'ye içeren çözeltiler karıştırılığında tam nötralleşme gerçekleşmektedir yargımıza uymuyor. Çünkü tesir değerlikleri eşit değil. O halde bakın hidroklorik asit kuvvetli asit tesir değerli bir potasyum hidroksit kuvvetli bas tesir değerli bir ve oluşan tuz da potasyum klorür tuzu. O halde doğru seçeneğimiz değişikliği oluyor diyor ve 15. soruya geçiyoruz. 15. soruda şekildeki düzenekte içerisinde fenolftalein. Arkadaşlar fenolftalein bir ayırıcıdır, yapay bir indikatördür. Şöyle yazalım. Fenol Şimdi arkadaşlar asitte renksizdir. Nötrde yine renksizdir. Bazda ise arkadaşlar sarı renklidir şey özür dilerim kırmızı pembe renklidir. Kırmızı pembe. Pembe renklidir bazda. Bu da nötr ortamda. Nötr ortamda. Şimdi asit ve bazda renksiz. Şey asitlerin nötr ortamda renksizdir. Bazda ise kırmızı kırmızı şöyle şurayı silelim Evet. Kırmızı pembe. Renk verir. Evet. Bakın bazda zaten kırmızı-pembeye yakın lila bir renk vermiş gibi gözüküyor. Sulfurik asit yavaş yavaş damlatılıyor arkadaşlar. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Ilave edilen her sulfurik asit damlası bir miktar sodyum hidroksit bazını nötralleştirir. Tabii arkadaşlar biri asit, diğeri baz. Asit artı baz eşittir tuz artı su oluşacaktır. Yani nötralleşme tepkimesi olacaktır. Evet. Zamanla erlenme yerdeki çözeltinin rengi değişir. Arkadaşlar kırmızıydı. Asit damladıkça e, pH değeri düşecektir. Nötre yaklaşacaktır. E, yani kırmızı pembe renk açılacaktır. Sonra nötr olduğu zaman renksiz olacaktır. Yani ikinci yargımız da doğrudur. Tepkime sonunda sodyum sülfat tuzu oluşur. Bakalım arkadaşlar. Hemen tepkimeyi yazalım. Sülfürik asit artı sodyum hidroksit sudkostik. Birinin tesir değerli 2, birinin tesir değerli 1. Hidrojen ve hidroksitleri bakıyoruz arkadaşlar. Ne olacaktır? Na2SO4 artı H2O. Evet H2O diyelim şöyle. Şimdi metalleri eşitleyelim 2. Hidrojen de 2. Evet şimdi oldu. Evet tepkime sonucu ne oluştur? Sodyum sülfat tuzu oluşur. Bu da doğrudur. Doğru seçeneğimiz E şıkkıdır. 1, 2, 3, 3'ü de doğrudur diyoruz. 16. sorumuza geldik. 16. sorumuzda arkadaşlar şöyle. Nötralleşme tepkimelerinde asidin anyonu ile bazın katyonun birleşmesi sonucunda tuz oluşur. Buna göre aşağıdaki asit ve baz çiftlerinden oluşan tuzun formülü hangisine yanlış verilmiştir? Karbonik asit, kalsiyum hidroksit. Arkadaşlar asidin anyonu karbonattır. Bazın katyonu kalsiyum. Kalsiyum karbonat oluşacaktır. Bu doğru. Asidin anionu e, asetattır arkadaşlar. Bazın katyonu sodyumdur. Sodyum asetat oluşacak. Evet. evet arkadaşlar bulduk. Yanlış olan şudur. Bu, burada şöyle bir şey oluşacak. E, sodyum asetat oluşacak. CH3 COO Na olacak. Bunun farklı bir yazım şekli var. Arkadaşlar yani şu şekilde C2 H3 e, Na O2 Sodyum asetat. Şu şekilde bir tuz oluşacak. Ama burada yanlış vermişler arkadaşlar. Şurası yanlıştır. Yanlışı bulduk. Evet. sodyum sülfü Hidrojen, sülfür, alüminyum, hidroksit. Tesir değerlikleri 1'inin 2, 1'inin 3 arkadaşlar. Buna 3 e, ile bunun da 2 ile çarpacağız. Al 2 S3 olacak. Evet doğru. Tesir değerli 3, tesir değerli 1. Bunu 3 ile çarpacağız arkadaşlar. Ne olacak? E, K3, PO4. Evet. Potasyum, fosfat. Tesir değerli ikisinin de 1'dir arkadaşlar. Tesir değerli 1 olduğu için burada hidroksit yoktur. Kuru bazdır bu. Amonyum nitrat oluşacaktır. Bu da doğrudur. Yanlış olan B şıkkıdır. 17. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet 17. sorumuza baktığımızda şöyle biraz küçültelim. Biraz büyütelim. Evet. 17. sorumuza baktığımızda Aşağıdaki şekilde bulunan A çözeltisinin üretteki B çözeltisi yavaş yavaş eklendiğinde A çözeltisinin pH değerindeki değişim grafiklik gibi olmaktadır. Evet ilk önce A çözeltisi varmış şurada A A asitmiş arkadaşlar pH'ı 7 ile 0 arasında o halde A asit B çözeltisi de kesinlikle bazıdır değil mi? B çözeltisi yavaş yavaş eklendikçe pH değeri artmış nötr olmuş. V1'de birinci hacimde nötr olmuş. Sonra devam etmişler. Nötrden bazıya geçmiş. Ve V2'de artık pH değeri baz olmuş. Yani çözelti bazik bir hal almış. Şimdi şuradaki noktada arkadaşlar. Hidrojen iyon sayısı. N hidrojen iyon sayısı büyüktür. N hidroksitten. O yüzden asittir. Şurada arkadaşlar. Hidrojen iyon sayısı 7'deyken. Ee, hidroksit iyon sayısına eşittir. Şurada ise hidrojen iyon sayısı küçüktür. Hidroksit iyon sayısından. Evet. Burada baz olmuş. Burada nötr olmuş. Burada da asitmiş. Şimdi buna göre A çözeltisi asidik, B çözeltisi baziktir. Doğrudur. A özür dilerim. Şu kesinlikle doğru kelimesinin altını çizelim. Evet A çözeltisi kesin asittir. B çözeltisi de bazıdır. Evet doğru kesin doğru yani. B çözeltisinden V1 hacim eklendiğinde oluşan çözeltideki hidrojen, hidroksitiyonları bulunmaz diyor. V1 hacim eklendiğinde. Yani çözeltimiz nötr olduğunda hidrojen ve hidroksitiyonları bulunmaz değil arkadaşlar. İkisi de var ama sayıları eşit. Yani ikinci yargımız yanlıştır. ürettteki B çözeltisinin V2 hacmi şurası. Kaptaki A çözeltisinin toplam hacminden fazladır. Kaptaki A çözeltisinin toplam hacminden fazladır. Arkadaşlar burada bunu söyleyemeyiz. Ola da bilir, olmaya da bilir. Çünkü ne pH değerlerini biliyoruz. A çözeltisinin pH değerini vermemişler. B çözeltisinin de pH değerini vermemişler. Ya da A çözeltisinin veya B çözeltisinin derişimini vermemişler. O yüzden burada bir yargıya varamayız. Yani burada bu, bu e, cümle doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Biz kesinlikle doğrudur aradığımız için bunu yanlış olarak e, kabul edeceğiz. O halde doğru seçeneğimiz A şıkkı yalnız bir olacak arkadaşlar. Geçelim 18. sorumuza. 18. sorumuz neymiş arkadaşlar? Topraktan çıkarılan bir metal cevherinden alınan numune üzerine önce hidroklorik asit. Evet hidroklorik asit dökülüyor. Ve gaz çıkışı gözlemleniyor. Metal cevherinde hidroklorikle tepkime giriyorsa kesinlikle bir aktif metal vardır arkadaşlar. Aktif metal. Ve hidrojen gaza açığa çıkar. <gülüyor> Gerçi amfoter metal de olabilir. Gaz çıkışı gözlemleniyor. Kalan numune üzerine değişik sülfürik asit dökülüyor. SO4. Bu tepkime de açığa çıkan gazın daha önce açığa çıkan gazdan farklı oldu o zaman Arkadaşlar bu kesinlikle yarı soy metaldir yarı soy metal yarı soy metal Evet buradan da sülfürik şey, kükürtlü yoksit ve derişikse kükürtlü yoksit seyratikse kükürtlü yoksit gazı çıkar yarı soy metal Evet bu tepkime de açığa çıkan gazın daha önceden açığa çıkan gazdan farklı olduğu belirleniyor dedik. Asit ilavelerinin ardında cevherden alınan numunenin bir kısmında tepkimeye girmeden kalıyor. O halde arkadaşlar bu cevherin içerisinde bir de tam soy metal var. Tam soy metal var. Yani altın veya platin de var arkadaşlar. Altın veya platin tam soy metal. Buna göre cevherde yer alan metaller aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi aktif metal... Veya amfoter metal olabilir. Bir tanesi, bir tanesi kesinlikle soy metal, yarı soy metaldir. Bir tanesi de kesinlikle tam soy metaldir. Peki hocam biz bunları bilmiyoruz. Bir anlatır mısın? Tabii anlatayım arkadaşlar. Şimdi metaller aktif metal, aktif, amfoter ve soy metal olmak üzere 3 ayrılır. Şimdi aktif metalleri yazmayacağım çünkü çok fazla. Amfoter metal ve soy metalleri bilseniz geriye kalanlara aktif metal diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi amfoter metal nedir? Asitlere karşı baz bazılara karşı asit olarak davranan ve etkileştiğinde hidrojen gazı açığa çıkartan metallerdir. Kimdir bunlar? Bunlar şunlardır. Zeynep al sana kırmızı. Pabuç. Beğenirsin. Bu 2, 4, 6 tane metal. Amfoter metaldir. Aside karşı bazdır. Aside karşı baz gibi davranır. Baza karşı da asit gibi davranır. Ve bunlar hidrojen gazı açığa çıkartırlar. Bunlar amfoter metaldir. Soy metaller. Bakın arkadaşlar. Soy metalleri de şu şekilde böleceğiz. Cuma hangisi ağlarsa avucuna patlatır. Şimdi buradaki cuma hangisi ağlarsa yarı soydur. Yarı soy metaldir. Avucuna patlatırdaki altın ve platin tam soydur. Peki hocam anladık. İyi güzel. Yarı soy metaller sadece oksijence zengin olan asitlerle tepkimeye girerek o asidin gazını çıkartır. Mesela burada sülfrik asitse kükürt dioksit, kükürt oksit. Mesela atıyorum HNO3 nitrik asit burada da azot dioksit, azot trioksit gazları çıkabilir tamam mı yani oksijensiz asitlerle tepkimeye girmezler yani burada tepkime yoktur yarı soy metallerde sadece oksijen bakımından zengin olan asitlerden tepkimeye girerler eminim anlamışsınız bunun dışında kalanlar ise aktif metallerdir aktif metaller e, tüm asitlerle tepkime girerek hidrojen gazı açığa çıkartırlar şimdi buna göre sorumuzu çözelim sorumuzda ne var aktif metal var yarı soy metal ve tam soy metal olacak şimdi gümüş aktif e, yarı soydur Evet olabilir sodyum aktif bir metaldir Evet şu olabilir demir aktif bir metaldir arkadaşlar bakın e, tam soy yoktur aşıkı gitti altın tam soydur Evet olabilir Platin tam soydur Arkadaşlar bu da gitti Çünkü biri tam soy biri aktif metal bir de yarı soy olacak Bu da gitti. Çinko arkadaşlar amfoter metaldir tamam olabilir Ali alüminyum da amfoter metaldir bu da gitti arkadaşlar şimdi gümüş yarı soy şuraya uyuyor evet tamam demir aktif metaldir buraya uyuyor evet altın da tam soy metaldir buraya uyuyor üçü de uyuyor doğru seçeneğimiz D şıkkı yine bakalım altın evet uyuyor demir de uyuyor çinko ama uymuyor çünkü çinko Bununla da bununla da tepkimeye girdiğinde ne çıkacaktır hidrojen gazı ancak burada farklı olduğu belirleniyor diyor bakın ikincisi de farklı olacak yani yarı soy metal uymadığı için arkadaşlar bu da gitti umarım anlamışsınızdır güzel bir soruymuş gerçekten birçok konuyu da anlattık geçelim 19. sorumuza Alüminyum gibi bazı metaller hem asitlerle hem de bazılarla tepkime vererek hidrojen gazı açığa çıkartır bakın cümleyi tamamladım Yani amfoter metal neydi arkadaşlar Zeynep al sana kırmızı pavuç beğen bunu farklı cümlelerle kuranlar da var arkadaşlar benim bu daha çok hoşuma gidiyor alüminyum bakın kuvvetli bir bazla tepkime girmiş Hidrojen gazı çıkmış. Alüminyum kuvvetli bir asitle tepkime girmiş. Yine hidrojen gazı çıkıyor, çıkmış. Evet, alüminyum amfoter metaldir. Kesinlikle diyor. Özür dilerim yine dikkat edeceğiz. Kesinlikle amfoter metaldir. Metallerin asit ve baz tepkimesi sonucu her zaman hidrojen gazı açığa çıkar. Hı. Arkadaşlar bakın burada amfoter metallerin demiyor. Metallerin diyor. Arkadaşlar hidrojen gazı çıkartan var. Yarı soy metaller biliyorsunuz kükürt dioksit, azot dioksit gibi gazlar çıkartabiliyor. Değil mi? Yani e, mesela hiç çıkartmayanlar hiç tepkimeye girmeyenler var işte tam soy metaller o halde ikinci yargımız yanlıştır alüminyum metalinden yapılmış kapta asit veya baz çözeltisi saklanmaz Tabii ki saklanmaz arkadaşlar asit ve bazla tepkime girdiği için o kap ne olacaktır tepkimeye girerek e, aşınacaktır asitler aşındırıcıdır ve e, dışarıya çıkacaktır belli bir zaman sonra dökülecektir. Bu halde bu da kesinlikle doğrudur. Hangileri kesinlikle doğrudur diyor? D şıkkı C, C şıkkı 1 ve 3 doğrudur diyoruz ve bu bölümün de son sorusuna gelelim. 20. sorumuza. Tabloda oda o da koşullarında X, Y Z metallerinin verdiği tepkime şey ve metallerin tepkime verdiği çözeltiler artı tepkime vermediği çözeltiler eksiyle işaretlenmiştir. Buna göre X, Y, Z metallerin aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet arkadaşlar bakalım. X hidroklorik asitle tepkime vermiş. Sodyum hidroksitle vermemiş. O halde arkadaşlar nedir? X bir aktif metaldir değil mi? Aktif metal. Aktif metaller bazılarla tepkime vermiyor. Evet tamam. İyi güzel. Sülfürik asitler de tepkime vermiş. İyi. Y'ye baktığımız zaman hem asitle hem bazla hem de diğer asitle tepkime vermiş. O halde bu amfoter metaldir. Amfoter. Evet. Z'ye baktığımız zaman bununla tepkime vermemiş. Bakın oksijeni yok. Bununla da tepkime vermemiş. Ama bakın oksijence zengin olan sülfürik asitle tepkime vermiş. O halde Z nedir arkadaşlar? de yarı soydur değil mi? Evet. Şuraya yazalım. Amfoterleri yapalım, yazalım. Şurada Zeynep al sana kırmızı Kabuç, beğen. Şu, bu olacak. Yarı su, Cuma, bu da bu olacak. Cuma, hangisi ağlarsa, değil mi? Bu ise diğerleri. Bakalım. Şimdi X'e bakalım. X, evet, diğerleri. Bunların içinde olmayan, burası doğru. Alüminyum, Y'de alüminyum var. Evet, burası da doğru. Burada da bakır var. Evet A şıkkında hemen bize yardımcı olmuşlar. A şıkkımız doğrudur. Şimdi bakalım B şıkkına. Evet bu doğru. Evet bu da doğru. Ama bakın burada Pb yok. Pb de e, nedir? E, amfoter metaldir. Bakalım Z ne? Amfoter bu gitti. Evet. D'ye bakalım. Evet bu olur. Bu olmaz. Bu olur. Bu da olur. Bakın bu platin de e, tam soydur. Olmaz arkadaşlar. Halde doğru seçeneğimiz 3'ü de uyan aşıkıdır diyoruz. Ve 3. E, ünitenin 2. bölümünü burada bitirmiş oluyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen e, videoları beğenmeyi ve arkadaş gruplarınız arasında paylaşmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. 3. E, üç, bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.